Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ı bu arada gündeme hep Milli Muharip Uçak veya hürjetle birlikte getiriyoruz ama hazır Milli muharebe ve Hürcet'e odaklanmışken çok önemli bir ihracat başarısı TUSAŞ'tan geldi. TUSAŞ, ANKA-İHA sistemini Endonezya, Nijer ve ÇA'da ihraç ettiği bilgisini paylaştı. Önümüzdeki günlerde bu anlaşmaların daha detayları belli olacak ve böylelikle ANKA'nın İhraç edildiği ülke sayısı 5'e çıkacak. Bu gerçekten e, Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda da önemli bir başarısını perçinlemiş olacak. Çünkü son bu satışlarla birlikte Türkiye'nin İHA ihracatı gerçekleştirdiği ülke sayısı 40'a yükselmiş olacak. da insansız hava araçları ile ilgili sık sık videolar yapıyoruz. Bazı izleyicilerimiz diyorlar ki hep Baykar anlatıyorsun. Hayır, ben Tusaş, Baykar veya diğer insansız hava aracı imalatçılarımız, örneğin Havelsanın Bulut Altı insansız Hava Aracı Sistemi Baha, Dasalın kargo modelleri veya daha ufak sistemleri veya diğer imalatçılara haber oldukça vermeye çalışıyorum. Bizim kimseye karşı bir önceliğimiz yok. Bunların Hepsi Türkiye'de yapılmış yerli sistemlerimiz, hepsine eşit mesafedeyiz. Hepsini çok seviyoruz. Haber olduğu zaman da sizlerle paylaşıyoruz ve hiçbirinin de hakkını birbirine geçirmemek istiyorum. Ama kamuoyunda TB2 için çok ciddi bir popülerliği var. Her insansız hava aracı dediğimiz zaman da böyle bir TB2 ön plana doğru geliyor. Sonuçta her insansız hava aracının çok çok farklı görevleri var. Birbirlerinin yerini tutamıyorlar. Elinizde çeşit olduğu için ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu anlamda çok ciddi bir kullanıma sahip. Operasyonel anlamda da bunların başarısı gelmeye başlıyor. Bu açıdan İHA'ları ayrı ayrı anlatmaya çalışıyorum ki her birinin özelliği, görevi nedir bunları görmek çok çok önemli. TUSAŞ gerçekten ANKA serisiyle uzun bir test süreci, arkasından sistemler... Hızlı bir şekilde evrilmeye, gelişmeye başladı. Anka A sonrasında B, Anka S satkom sistemleriyle ve yavaş yavaş çok çok farklı görevler gelmeye başladı. Anka'nın başarısından da aynı gövde ve sistemlerle birlikte Aksungur geldi. Aksungur Türkiye'nin ilk çift motorlu insansız hava aracı sistemi oldu ve deniz kuvvetlerinde de envantere girerek burada yeni bir de sayfa açmış oldu. Şimdi tabi Anka'nın ihracat edilen yapılan ülke sayısı 5 diyoruz ama Aksungur'la da 2 ülke çok yakından ilgileniyor. Muhtemel bu ülkelerin isimleri de çok yakın zamanda duyarak bir ihracat başarısına artı 2 ülke daha eklenecek gibime geliyor. Şimdi herkes tabi oturup TB2 Anka değil. İkisi farklı farklı insansız hava araçları. TB2 Anka'ya göre daha basit bir sistem, daha alçaktan uçuyor. Taşıdığı yük biraz daha az. Anka male olarak adlandırılan orta irtifada uçan önemli bir insansız hava aracı. Dünyada da male yapabilen ülke sayısı çok fazla değil. Anka bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde e, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetlerinde kullanılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nda kullanılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kullanıyor ve tabii ki bir başka çok önemli kullanıcı da Milli İstihbarat Teşkilatı. Burada binlerce saatlik uçuşu başarıyla tamamlamış durumda. Ve birçok sistem yenileştirilmiş, geliştirilmiş ve Anka'yı da bugün e, pazara çıktığı zaman uygun fiyatıyla, tecrübesiyle yaptığı görevler açısından çok çok farklı bir yere doğru çekiyor. İşte bu ülkelerin de arka arkaya satın almasının ardında da bu başarı yatıyor. Zaten bir hava aracını yaptığınız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri gibi gerçekten bir şey satabilmek, envanterine girebilmesi çok fazla prosedür ve gerçekten çok net kurallar var. Bu kurallar arkasından test süreçleri kabul edildiği zaman Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman operasyonda olan bir kurum ve sahada bizzat bu sistemler deneniyor. Geliştiriliyor, geri bildirim imalatçıya geliyor. Bu tür durumda işte Baykar'ın olsun, TUSAŞ'ın olsun, ekipler zaten sahada diğer silahlı kuvvetlerle beraber çalışıyorlar. Hemen gerekli mühendislik değiştirmeler veya o anlık yeni bir görev tanımı çıkıyor. Bunlar insansız hava araçlarına hemen uygulanıyor ve sürekli sistemler güncel tutuluyor. Zaten siz bunu güncel olarak tutmadığınız zaman... Rakibiniz bunu daha iyi geliştiren, daha iyi özellikler katan, hayal gücü daha geniş olup bunları adapte edebilenler sizin üzerinize doğru geçiyor. Bu açıdan işte Anka'nın tecrübesi bir bakıyorsunuz Aksungur'a yansıyor. Çok kısa süreç içerisinde Anka 3'ü göreceğiz. Anka 3 jet motorlu bir İHA sistemi olacak. Bu açıdan da Kızıl Elma'dan sonra da ikinci bir jet motorlu İHA sistemini TUSAŞ geliştirmiş olacak. Bu kapasitenin elde... Hızlı bir şekilde güncel tutulması bir taraftan insansız deniz araçları, insansız kara araçlarına bunlar yansıyor. Sonuç olarak bütün sistemi bir araya getirip çalıştırabildiğiniz zaman işte Havelsan'ın anlattığımız dijital birlik konsepti gibi bunlar elinizi savaş alanında, operasyonda çok çok güçlendiriyor. Sonuçta Türkiye'nin yaptığı bu tür insansız, Hava, deniz veya kara araçları operasyonları da birçok ülke tarafından dikkatle takip ediliyor. En son Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapılan IDEX fuarında bu ürünler sergilendi. Ve ben eminim ki birçok ülkeyle geri, e, görüşmeler yapıldı. Tanıtımlar gerçekleştirdi. Muhtemel önümüzdeki dönemde İHA e, ihracatımız daha da artmış olacak. Şimdi bu TUSAŞ'ın Üç ülkeye yaptığı ihracat bilgilerini savunmasanayist.com sitesinden. Sitenin de sahibi aynı zamanda Anıl Şahin'in özel haberinden aldım size. Bir başka derleme bilgilerini de sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'nin İHA ihraç ettiği ülke sayısı şu an 40'a ulaşmış durumda. Bu ülkelerden TB2 kullanan ülke sayısı 28 veya kullanılacak olan yani kontrat atılan ülke sayısı 28. 5 ülke akıncı ki TB2'nin bir üstü 5,5 tonluk maksimum kalkış ağırlığına sahip bir insansız hava aracı. Anka kullanıcısı 5 ülke biraz önce söyledim size Endonezya Nijer ve Çat'ın yanı sıra ilk ihracat 2020'de Tunus'a yapılmıştı. Kazakistan'da da Anka kullanıcısı olduğunu belirtmemizde fayda var. Hatta Ankalardan toplam 30 adet envanteri alıyor Kazakistan. Kazakistan'da da bir Montaj hattı kuruluyor. Bazı arkadaşlarımız soruyor işte biz bir montaj hattı kurarak teknolojiyi Kazakistan'a mı satıyoruz? Hayır. Orada parça imal ediliyor. Önemli olan o parçalarını imal etmenin dışında bunu tasarlayabilmek, yeni bir şey koyabilmek, yazılımın sizlere ait olması. Türkiye bu hakları satmıyor Kazakistan'a bunu belirtelim. Bunun yanı sıra da Aksungur iki ülke daha geliyor. Yani topladığımız zaman Akıncı için beş ülke. TB için 28 ülke, Anka için 5 ülke ve Aksungir için 2 ülkeyi topladığımız zaman 40 ülke çıkıyor ki bunların arasında işte Azerbaycan, Kırgızistan, Pakistan gibi birden farklı fazla farklı modeli İHA'yı kullanan ülkelerde yer aldığını belirtmemde fayda var. İHA sistemleri çok çok önemli, çok hızlı gelişiyor sistemler bunlarla ilgili Türkiye'nin yeni modeller, yeni kabiliyetler geliştirmesinde fayda var. Muhtemel önümüzdeki dönemde de farklı insansız hava araçlarının işte TB2, TB3'e evrilecek, TCG Anadolu'da kullanılacak veya TB2 üzerinde geliştirme faaliyetleri var. Aynı şekilde Anka, Aksungur'da geliştirme faaliyetleri var. Ee, Akıncı yeni bir model ama yavaş yavaş büyütülüyor. Örneğin motor gücü arttırılmış durumda bir taraftan da testleri yapılan Kızıl Elma var uçuş testleri ve yakında da buna katılacak olan Anka 3 var. Bunlarla da ilgili gelişmeler sürmekte. Haber oldukça sizlere bunu aktarmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bizim herhangi bir imalatçıyla herkese eşit yaklaşıyoruz. Bir haber, bir yeni değer bizler için her zaman birer haber ve video konusu.